Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra sola bir video, videoda karşınızdayım. Bugün Mersin Bif Otobüsümüzle TRXN taritasından çıkıp kendi haritamızda bulunan Ankara'ya doğru seyahat edeceğiz. Şöyle haritamızı kısaca bir göstermek istiyorum. Şu an TRXN'dayım TRXN'den çıkacağız. Daha sonra Kocaeli'den sonra bizim haritamız başlıyor. Sakarya vesaire buradan Ankara otogara kadar bir seferim olacak <gülüyor> TR extended ekibinin bizler için yapmış olduğu bir çalışma var yakın zamanda iş alanlarda bunu yayınlarlar arkadaşlar bizim haritamızda kendi haritalarını birleştirecekler tabi benim yaptım farklı bir harita benim daha önce de yayınlar için hazırladığım bir haritaydı şu an TR sandın güncel haritasından kendi güncel haritamıza geçmiş olacağız Evet şu an Esenler Otogarı'ndayım. Esenler Otogarı'ndan önce motorumuzu çalıştıralım. Kapımızı kapatıyoruz. Evet kapımız kapandı. Seferimize başlayalım. Şu an gördüğünüz üzere Mersin Bif peronundayım. Şöyle dışarıdan tekrar göstereyim size otobüsümüzü. Oyunceyiz biz Mod ailesinin. Ee, yeni trabigo otobüsünü kullanmaktayım. Kendi özel plakamla birlikte seferimiz başlayacağız. Mersin family'ni de açalım. Tekrar kabine geçiyorum. Geçemedim. Şimdi geçtim. Evet. Otobüsümüzde yavaş yavaş geri geri gelelim arkadaşlar. Mercenbif'in yeri tam e, metro'nun olduğu tarafta arada yanlış hatırlamıyorsam şu yaydanışın güzelliğe gel. Yani üst katın tam girişinde yeri arkadaşlar. Ama trafiği açmayınordum. Trafik kapalıydı. Şurada bir duralım mı? Trafik 6 yapalım. yazamadık. Evet. Trafiğimizi 7, -7 yaptım. Şöyle bir ananın müziğimizi de çalıştıralım. Bugün size enstrümantal bir müzik dinleteceğim arkadaşlar. Söz yok. Ee, bu kullandığım müzik bu e, İsim olarak şey, Oğuzan Öz YouTube kanalında almıştır arkadaşlar Bilginiz olsun. YouTube kanalına Oğuzan Öz yazarsanız ilgi yakalayışımın kanalına ulaşmış olursunuz. Kendisine buradan teşekkür edip seferimize devam ediyoruz. Beyda benim en çok sevdiğim otobüslerden. Ve Kale oyuncu yüzü mod halkının en çok sevdiği firmalardan bir tanesi. Tokat seyahat birlikte. Yanlış Tokatlı. Evet arkadaşlar, bu hafta... Ee, dün evdeki peron YouTube kanalına yayınlanan yeni maraton otobüsü var biliyorsunuz. O da piyasaya sizler için yeni çıktı. İndirianlar olmamıştı. Ben daha henüz test etme şansım olmadı. İnşallah. Videodan sonra ben de indirip test edeceğim. Oyuncu modlis dur Gelme dayı dur evet, Bu aralar genelde Multipleri videosu yaptık arkadaşlar sizlere Gerçekten güzel oluyordu ama Arkadaşlarla ekiple birlikte böyle sohbet muhabbet evet, Şu an sadece sefer videosu gelecek Bugün yalnızım. Trafik paketi aktif değil, o yüzden çok fazla minibüs tarzı araba görüyoruz. Yani yayına girmeden önce aktif ediyorum unutmuşum, açıkça söylemek gerekirse. tam tartışma daha aşağı köprü gideceğimiz için biz sol taraftan gideceğiz arkadaşlar. Sağdan gittiğiniz zaman normalde ikinci köprü yolu Bizim otobüsümüz arkadaşlar Ankara'ya kadar gidecek. Ankara'dan sonra yine şoför değiştirip Mersin'e doğru otobüs devam edecek. Bizim seferimizi Mersin'de, Ankara'da bitireceğiz. İşte sol şeye de doğru kayalım. videoda Abdullah Zengin olmadığı için arkadaşlar çok fazla kaza videosu olmayacak. Abdullah Zengin gelince şöyle oluyor, böyle trafik böyle. Yani otobüsler hepsi alttan, üstten, sağdan, soldan. Umut da yok, umut da trafik biliyorsunuz son derece 120 ile gidiyor. Gençler hızlı şoför. Maşallahlar var yani. Evet, TRX'in İstanbul için yapılmış gerçekten çok kaliteli bir eklenti. Ee, bunun yani 2022 yılı genişlemesini daha hiç oynamadım. İlk defa. Hani buralardan e, buralar galiba eski ama hani birazdan yeni bölüme geçeceğiz. burayı kapatmışlar. Sanki açık burası. <gülüyor> Şu an toplamda gideceğimiz arkadaşlar 350 kilometre falan gösteriyor yani İstanbul'dan Ankara'ya Kocaeli'den geçeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçtik. Birazdan Kocaeli tarafına doğru Gebze Kavşağına doğru gelmiş olacağız. Kocaeli sınırından geçtik öyleti. Biz buradan sağa döneceğiz. Ondan sonrası Terexent'in yenilenmiş 2022 genişlemesi. Ekip hani e, çok büyük bir ekip değil tabii ki ama hani bence çok kaliteli çalışıyorlar. Yani ben evlen işlerini çok takdir ediyorum. Ee, tabii onlar hani çok ayrıntılı, belirli bölge yaptıklar için zamanları kısıtlı oluyor tabii yani o yüzden böyle idil e, genişlemeleri çok zor. keşke tüm Türkiye'yi yapmış olsalar arkadaşlar. İnanılmaz bir olurdu. Yani buraların hepsi sıfırdan yapılmış tabii. Biraz kalabalık bir mekan olduğu için bilişim mantığı karşılarda görünüyor. FPS tabi biraz şu an yoruyor. Yuh! Bildiğin otobüsün atladı ya. Dil deresi. Çok yolmuş buralar gerçekten de. Yani Norveç'te göreceğiniz arkadaşlar, Grey daha ilk defa gidiyorum gerçekten de. Efsane. Karşı tarafta da körfez görünüyor. Tüplaşın ambalajını görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar ee, videomuzu ufak bir kesinti yaptık. Hem trafik paketini aktif ettim hem de bir klavye sıkıntısı yaşadım. Normal Wi-Fi klavyeye normal klavyeye döndüm. Ee, şu an gördüğünüz üzere Körfez tarafında e, Tüpraş bölümünü görmekteyiz. Seferimize Ankara'ya doğru kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi otobüsümüz ufak bir Yol ortasında mola verdirdim. Klavyeyle ilgili bir ufak bir teknik problem yaşadığım için. Şu hem bir müziğimizi değiştirdim. Bunun çok ufak ses ayarlaması. E, şu an hareket elinden geçiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> şu an he, hala e, şeyde seyir halindeyiz. TRX'den taritasında arkadaşlar. Birazdan bizim ayarımı doğru birleşim noktasından geçmiş olacağız. Bunların dediğim gibi arkadaşlar sizler için de olan paketi çıkacak ama bunu tabi ki e, Bona ayarlayacak. Hani ben öyle biliyorum. Ben şu an sadece kendi yayınlarımda kullanmak için e, ufak bir yana, harita bilgim olduğu için e, bağlantı yaptım. Bunu Bona size ayarlayacak ve e, piyasaya sunacak. Tabi Bona ayarlarken de biz birlikte hani ekip olarak Nerelerden nereler kesilecek bunların kararını vereceğiz. Onlarla ufak bir toplantı yapacağız. Hani ilerleyen dönemlerde sizler için de böyle hem TR anlat hem bizim haritamızın birleşmiş hali piyasaya çıkmış olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. En sevdiğiniz hani iki tane kapsamlı Türkiye haritası birleşmiş olacak sizler için. mel bu kocaelideki iki tane köprüden sonra ya bir adıkle birlikte birleşme sağlanmış olur arkadaşlar Evet şimdi bizim kocaeli'den geçeceğiz arkadaşlar kocaeli tokal yok benim kendi harimda oyundan atma yapıyordu o yüzden Kojeli Otagar'ı sebebini bilmiyorum çok da uğraşmak açıkça söylemek hmm. oyundan çıkarttım. Buradan sağ taraftan bizim Kojeli'ye gidilebiliyordu. Normal şartlarda. Burada hani mekanlar çok içi olduğu için mesela Kojeli'den sonra şey vardı. Berces'te, Berces'te de yok benim haritamda mekanda yer olmadığı için arkadaşlar durmak isteyen hani mola vermek isteyen arkadaşlar zaten hani değil de e, bizim biliyorsunuz senin bolu highway artı e, 4 divan tesislerimiz var oralarda e, mola verebilirler arkadaşlar Sakarya, Eskişehir tarafından gittiği işte arkadaşlar da buradan dönüyorlar. Nomartamızda. Bakın tabelamızda yazıyor. Atapazor, Eskişehir. Bilecik tarafına. Birazdan Sakarya tarafını, yani Sakarya geçtik düzceyi geçtikten sonra Bolodan'a tırmanmaya başlayacağız. Yani Burası da düzce kavşağı. Tam son şeridi kapatmış gidiyor ya Enteresan Bir Biraz gaz atılacağım arkadaşlar Tüneli çıkana kadar çünkü 80-90-50 şerit O ne ağaç kalmış Hop. 16 şerit değiştirme ya Bola Highway sağ tarafımızda. Görüyoruz, evet, UNOVA testleri de geçiyor diğer ismini. Oldukça büyük bir test. Fatih Umutay'ın aramıza katılıp bize ilk katkı yaptığı harita arkadaşlar. Kendisine de buradan saygı ve selamlar gönderiyorum tekrardan. Evet, dört Yılan Testine hoş geldiniz arkadaşlar. Çok kısa bir mola vermek isteyen arkadaşlar varsa, mola verebilirler. Yani şöyle güzel bir kamera açısına geçeyim için. En az akışıdan. Otobüslerle de çok yaklaştı mıyım ki arkadaşlar? Yani, modele çok yaklaşıp görüntü bozukluğu yaratmasın de, karşı taraftan iyi trafik istendi. tra de var fazla da bir şeyler olmuş bu trafik kilip 10 saniye sonra tekrar çıkacağız. Bırakayım. Mavi'nin otobüsü östürolun. Mavi'nin bekler tek işimiz var. Evet, yol yolu da arkadaşlar. Otobüsü östürolun. Bu yeni süreksiyon sütçemesini görüyorsunuz değil mi? Bu hani. ETS'nin yeni getirdiği kötü bir özellik bence. Motorun titreşimini böyle rölantide. Mesela bak şeyde vereceğim şimdi arabayı boşalayım. Hani gaz vereyim. Kesiyor bak, kesti. Rölantide tekrar. Hani gaz vermeyi bırakınca enteresan. Kaplandı, kaplandı. Sefemi zadam oldu bakalım makam. Var mı arkada gel gel diyecek? Arkada trafik akıyor den son bildiğim kadarıyla. saçmano var şu an sanki öyle gördüm yalnız yaylanmaya gördünüz mü arkadaşlar Arkadaşlar görüyorsunuz hani bu haritayı ilk defa yamakarına haritçilerin navigasyondan daha yeni yeni gri oluyor Bayağıdır Ankara'ya İstanbul arasında sefer yapmıyordum Ankara 45 kilometre Bu kilometre ayar hani otobüsle Ankara giriş Ankara tabiasına kadar olan oyundaki real kilometreyi oyundaki real tekrar söylüyorum Diğer kilometreyi işaret edelim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu iki model terexan'a sahipti. kişiler yazan yazılar. Öyle hatırlıyorum. çok kısa bir bekleme yeri var. Evet. Memur Bey, selamünaleyküm. Eyvallah. Devam ediyoruz. Ve evet arkadaşlar birazdan Ankara Otogar'da e, seferimiz tamamlayacak. Bu seferden sonra otobüsümüz Mersin'e başka şoförle hareket edecektir. Şu an 70 FPS'de Ankara girişinde gidiyoruz. Biraz Ankara'ya girince. E, bu arada ne oynadığım çözünürlük arkadaşlar. 7600.380'e 1440. Yani 2K çözünürlükle oynuyorum. E, ölçeklemem %300. Yansıma detayı yani orada bir tane daha var yüzde O da %200 olarak bende girilmiş durumda. 802 biliyorsunuz Ankara'da. Bir önce kameradan tam 82 ile geçtik. Şu an itibari FPS'miz 42 görünüyor bende. Bahsettiğim çözünürlükte. Ve aynı zamanda kayıt alıyorum bir yandan da arkadaşlar. Yani iki tane bilgisayarım yok tek bilgisayardan. Kayıt alıyorum o yüzden o da ayrı bir en az 15-20 FPS'lik bir kayıp yaratıyor. Ankara'ya geldik sayılır arkadaşlar. Az sonra HD'ye giriş yapacağız. Şu arkamda bir otobüs var beni bir geçsin. Beni bekleme dayı geç. Ben seni takip etmek istiyorum. Belki sen bir perona gireceğim. Ben de senin arkından başka bir perona gireceğim. Sapir pılasmış. Bir tane daha var arkasında. Yeni kırar yok var tane. Amasya. diğer otobüslerle çıkmak için arkadaşlar. Giden yolcu katına çıkan normalde ortaklık kattan devam etmem lazım ama otobüslerle olan ilişeğimi olmamak için Takip ilişeğimi. Arkamda da daha otobüs var arkadaşlar. Sahneden bakabilirsiniz. Buradan arkalarından çıkacağım yukarı doğru. Arkamdan yine otobüs tanevinden geliyor. Astor var. Yerlerini göremedim. Neyse ben perona girim onlar da arkamdan gelir. Gördüğünüz gibi 6 otobüsle birlikte arkadaşlar. Yani açtığı üst katta görüyorsunuz trafik var arkadaşlar. Alt otobüsle birlikte peronlara giriş yaptık. Bunların arasını durayım. Tıkatlarımızı açalım. Evet. Şu arkadan geçen otobüsleri de selamlayalım. Evet bakalım. Bestlanmış biri arkadaşlar. Diğeri de Astor. Bir de Pamukkale geliyor. Başka gelen şu an yok. Diğer taraftan gidiyor onlarda Mersin brief'ten bir poz verelim. de şöyle büyük bir geniş açıdan. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. E, müziklerde Oğuzhanoğuz YouTube kanalından destek aldım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. bir e, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek dileğiyle. Bu arada yeni Travego ile ilgili yine görüş açımızı inşallah beğenmişsinizdir. Bir öncekinde bunu Setre ile yapmıştım. Şu an Travego ile nasip oldu. İnşallah başka otobüslerle yeni otobüslerle maratona denk gelirse maratonda da yapmak isteriz. yani hani mod sahipleri bunlara tabi izin verirse bize yardımcı olsa onların bir ara otobüsleri de video çekmek isteriz. Bundan benim söyleceklerim şu an için bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuz çarşamba günü saat 20'de olacak. 20.30'da özür diliyorum. 20.30'da olacak. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.